Gelemem ben yanına otururum oturaktı sol tarafına bakarım arada gözü uçlarına bakarlar mı diye bana bilemezsin ki sen beni görmez hissedemezsin ya da ben koca bir aptalın dikeyim bunca zaman bu şuna bekledim geldi işte bu. Maç kapılarını bana içeri gireyim Sevedim öyle uzaktan Karşımdaki boş koltuktan Yaşarım belki son günümü Bilemem ki bugün benim ölüm gözü Özemem ki bu garip bir kör düğüm Düğüm nakış gibi içim işleyip ördüğüm Gördüğüm anlar zaman duraksa kafam ata Yanına otursam elimi uzatsam sana bana kaç çatsa Anata biraz ileri gidip bir tokat atan Ağlasam o gece boyunca gözyaşlarıma karışsa bana bak, saatine bak Geçiyor zamana, etme aman Tüm isimleri yak yak yak Üzüm bir kırışıklar var Kalpte kırıklar, mezar taşları ve darbe